Merhaba arkadaşlar, 30 Aralık 5 Ocak haftasının astrolojik etkilerini inceleyeceğiz şimdi sizlerle. Bu hafta burçlara ilişkin ayrıca yorum hazırlamayacağım. Çünkü hem 26 Aralık güneş tutulması hem de 10 da gerçekleşecek olan ay tutulmasının etkilerini zaten paylaşmıştım sizlerle. Dolayısıyla burcunuza ilişkin yorum eğer bekliyorsanız bu videolardaki yorumlar aslında bu anlatmış olduğum haftayı da kapsar niteliktedir. Dolayısıyla ben daha ziyade gün gün enerjilerden haftalık enerjilerden bahsetmeye gayret göstereceğim. Evet 30 Aralık 2019 günü Ay kova burcunun son derecelerindeyken e, haftaya başlıyor olacağız dolayısıyla hafta sonu özellikle daha bütünsel e, düşünceler içerisinde olduğumuz ve e, bütünün hayrına ve kendi geleceğimizle ilgili neler yapmamız gerektiği hususunda kafa yoracağımız bir hafta başlangıcı olacaktır. Akşam saatlerine doğru ay balık burcuna geçiş yapacak biliyorsunuz ay bir burçta iki ila iki buçuk gün arasında e, konumlanıyor. Dolayısıyla hafta ortasına kadar ayın balık burcundaki seyri devam ediyor olacak. Bu da bizim daha çok e, spiritüel konulara biraz daha dinlenmeye çekilmemize sebep olacaktır. Özellikle e, yazmak, çizmek, araştırmak, hayallere dalmak, meditasyon yapmak açısından e, güzel bir süreç olsa da tabii ki haftanın getirmiş olduğu o etkin ve dinamik enerji yakalamak noktasında biraz bizleri e, melankolik bir havaya sürükleyebilir. Özellikle hafta ortasına kadarki enerjiler. 31 Aralık günü hemen yılbaşına girmeden önce Merkür ve Oronis arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Toprak burçlarının daha ziyade pozitif yönde etkileneceği ve su burçlarının da bu yönden pozitif destekleyici açı alabileceği bir etkileşim olacak. Yani oğlaklar, boğalar, başaklar, akrepler, yengeçler, balıklar bu Merkür ve Uranüs arasındaki destekleyici açıdan nasibini alacak burçlardır. Merkür ve Uranüs arasındaki etkileşim özellikle ani gelişen haberleri getirebilir hayatımıza. Eğer haritamızda pozitif enerjiler varsa gerçekten hiç beklemediğimiz anda, hiç beklemediğimiz şekilde sürpriz, olumlu haberler alma imkanı veya bir yerden bir iş teklifi alma, beklediğiniz bir yerden haberin gelmesi, Veyahut kardeşleriniz, yakın çevre ilişkilerinizle alakalı ani gelişen durumlar, araç alımı, satımı, yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, yeni bir girişim gibi konuları tetikleyecek bir enerjidir. Uranüs Tabii ki burada özellikle hafta boyunca etkili olacaktır. Merkür ve Uranüs arasındaki bu etkileşim. Hafta boyunca ani haberler, sürprizli haberler alma ihtimalimizi artırmaktadır. Ve hafta ortasında yeni yıla giriş yapıyoruz. Özellikle bu videoda paylaşmak istediğim bir tarih olarak 1 Ocak 2020 tarihi bilhassa akşam saatleri yani yılbaşının ertesi günü gökyüzüne çok güzel bir açı durumu söz konusu. Ay balık burcunun son derecelerine yaklaşmışken yay Burcuna yaklaşmış olan yani Burcuna yaklaşmış olan Mars'a çok güzel bir etkileşim meydana getirecek. Bu özellikle ikili ilişkilerde e, tekrar tutkunun alevlenmesi ve aile birliğinin korunması noktasında duygusal olarak e, kişilerin birbirlerini anlama noktasında güzel gelişmeler yaşatabilir veya e, birçok taşınma e, yer değişikliği gündemi de bununla beraber hızlanabilir. E, oldukça pozitif. Sadece Venüs'ün kova burcunda açısız olduğunu görüyorum bu saatlerde. Ee, bunun dışında Uranüs Merkür arasındaki Uranüs Jüpiter arasındaki güzel etkileşim Merkür ve Jüpiter'in kavuşumu. E, hayatlarımızda ani gelişebilecek. Yeni gündemlerin ortaya çıkacağını göstermekte. Bu noktada tabii ki biliyorsunuz Oğlak burcunda ciddi bir yığılma söz konusu. Bu yığılma Ocak sonuna kadar da devam ediyor olacak. Zaten Satürn ve Plüton'un Oğlak burcundaki seyri devam edecek 2021'e kadar. Ancak Güneş'in Oğlak burcundan çıkması Merkür'ün oğlak burcundan çıkmasıyla beraber bu sterlium enerjileri biraz daha hafifleyecektir. Dolayısıyla haritalarınızdaki oğlak burcunun sembolize etmiş olduğu alanlar ve boğa burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda şans ve sürprizler bekleyebilirsiniz. Hele hele ki ilk derecelerde yani 1 ila 10 derece arasında geliştirdik. Gezegen dizilimleriniz e, söz konusuysa pozitif e, e, etkili açılar ve gezegenler söz konusuysa e, buralardan güzel nasipler alabilirsiniz ki zaten Uranüsün retro olduğunu düşünecek olursak geçmişle alakalı belki umudunuzu kestiğini sürpriz bir gelişmenin tekrar cereyan etmesi şeklinde de, e, kendisini gösterecektir. Evet, 1 Ocak günü oldukça destekleyici ve pozitif enerjilerin olduğu bir gün arkadaşlar. Yani Venüs açısız olsa dahi, Oğlak Burcu'na yoğun enerjiler hakim olsa dahi yine de haftanın en pozitif etkili günlerinden birisi diyebilirim. 2 Ocak tarihi itibariyle ay artık Koç burcuna geçiş yapacak ayın koç burcu geçişiyle beraber e, özellikle fiziksel olarak daha aktif hissedeceğimiz e, geçmişle alakalı meseleleri daha çok değişk isteyeceğimiz bir süreç söz konusu olacaktır ayın e, koç burcunun ilk 10 derecesine kadarki etkileşimler özellikle oğlak burcunda bulunan Jüpiter ve Merkür'e sert e, kale açılar gönderecek e, bu da önce burçların bu etkiden biraz duygusal olarak yıpranma ihtimalini ortaya çıkarmakta yani Koç yengeçler, teraziler ve oğlak burçları e, ayın bu açılarında e, özellikle 2 Ocak tarihi itibariyle 2 Ocak'ın akşam saatleri bilhassa etkili olmak üzere e, sert e açılar alacaklar. E, duygusal kırılmalar, tartışmalar e, kendinizi Şanssız hissetmiş olduğunuz alanlarla alakalı e, bir takım duygusal problemler yaşanabilir. E, özellikle bilinçaltı ve geçmişle alakalı meseleler tekrar gün yüzüne çıkarılabilir. Ancak yine de Uranüs'ün Jüpiter ve Merkür ile gerçekleştirmiş olduğu pozitif açı hala dediğim gibi hafta boyunca da etkisini gösteriyor olacak arkadaşlar. Ayın Koç burcunda ilerlediği haftanın ikinci e, ortasında, ikinci yarısında özellikle Oğlak burcunda bulunan gezegen yığılımı ve dizilimi tabii ki. E, Ay'a sürekli olarak kare açı yaparak ilerleyecek arkadaşlar. Bu durumda haftanın ikinci yarısının ilk yarısına göre biraz daha sert geçeceğini ve bizi zaten zorlayıcı olan bir ay tutulmasına hazırlarken e, duygusal olarak biraz yıpratacağını belirtmek isterim. E, özellikle 3 Ocak tarihi itibariyle de ayın Merkür ve Jüpiter arasındaki sert açılarının etkisinin azalmasıyla beraber e, Güneş ile önce Güneş ile e, ve akşam saatlerinde Satürn ve Pürütoyla Sert açılar yaparak ilerlemesi e, duygusal olarak haftanın e, ikinci yarısının bizi biraz zorlayacağını gösteriyor. Tartışmalar, egosal problemler, kısıtlamalar, sınırlamalar, dönüşüm enerjileri duygusal anlamda e, bir şeyleri değiştirme isteği, öfke patlamaları e, hafta ortasından itibaren biraz bizi zorlayabilir zaten ay Koç burcunda çok rahat bir konumda değil arkadaşlar genel itibariyle sinir sistemimizin zayıf olduğu başarılarımızın ve kafa bölgemizin daha hassas olduğu günlerdir ayın Koç burcunda olduğu günler Bu yüzden duygusal olarak kendimizi fazla yıpratmamaya gayret göstermeliyiz. Çünkü oğlak burcunda bu sterlium, bu gezegen dizilimi olduğu müddetçe önce burçlarda bulunan önemli kişisel gezegenlere sürekli olarak ne yazık ki kare açı yapacaklar. Yani size bir tüy olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle Ocak ayının sonuna kadar ayın koç burcuna geçmiş olduğu yengeç burcuna geçmiş olduğu ve terazi burcuna geçmiş olduğu günler ee, oğlak burcundaki gezegenleri sürekli olarak 2-2,5 iki, iki gün boyunca sert açı gönderecektir. Özellikle kare açılar daha etkilidir. Dolayısıyla ayın terazi burcunda olduğu ve koç burcunda olduğu günler bizler daha sert açılar alıyor olacağız arkadaşlar ki zaten biliyorsunuz ee, güney ay düğümü de burada bulunmakta dolayısıyla duygusal olarak biraz ee, çıkmazın içerisinde hissedebiliriz kendimizi ancak güzel haber ay tabii ki 2-2,5 iki, iki günde burç değiştiriyor. Ruh halimiz ona göre şekilleniyor ve değişiyor. Dolayısıyla bunlar geçici etkiler ancak böyle de bir tüyo vermiş olayım sizlere. Evet 3 Ocak tarihi itibariyle aynı zamanda Mars burç, burç değiştirecek arkadaşlar. Mars akrep burcundaki transitini tamamlayıp yay burcuna geçiş yapacak. Mars'ın yay burcunda hareketiyle beraber özellikle e, seyahat e, imkanları artacaktır. Haritalarımızdaki yay burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Fikir çatışmaları, fikir tartışmaları e, Mars'ın yay transiti boyunca söz konusu olabilir. Seyahatlerde bir takım e, kazaları açık olabiliriz, aksaklıkları açık olabiliriz. Tartışmaları açık olabiliriz. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Ve bu süreçte özellikle yakınlarımız, sevdiklerimiz veya tehlikeli olarak gördüğümüz sosyal medya mecralarında siyaset veya politika ile ilgili fikirlerimizi çok keskin dillerle ifade etmemeye gayret göstermekte fayda olacaktır. Özür diliyorum. Mars'ın yay burcu transiti ile beraber... Ee, özellikle fikirsel çatışmalar ön plana çıkacaktır ve bu alanda ciddi araştırmalar yapacağımız da bir süreç olacaktır. Tabii ki bu haftanın konusu değil bu etkileşim. 3 Ocak gün aynı zamanda e, açısız olarak e, gözlemlediğim e, Venüs'ün ay ile güzel bir açı gerçekleştirdiği bir gün olacak. Yani aslında ay önce burçlara sert açılar gönderirken sabit burçlara pozitif açılar gönderecek yani boğalar akrepler kovalar ve aslan burçlarına pozitif açılar gönderiyor olacak 3 ocak tarihi itibariyle 4 ocak günü ay burç değiştiriyor ve boğa burcuna geçiş yapıyor bir nebze olsun rahatlayacağımız enerjiler ortaya çıkacak arkadaşlar çünkü oğlak burcuna sert açılar gönderen koç burcunun enerjileri söz konusu olmayacak ayın hemen boğa burcuna geçmesiyle beraber 4 ocak günü itibariyle ay ve Uranüs kavuşumu gerçekleşecek boğa burcunda Duygusal ani gelişmelerin ortaya çıkabileceğini göstermekte ve aynı zamanda Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'den de destekleyici bir açı alıyor. Dolayısıyla bu noktada hayalini kurmuş olduğumuz konularla alakalı destekleyici özellikle maddi konularla alakalı güzel gelişmeler yaşayabileceğimiz beklediğimiz kazançları veya tatmin elde edebileceğimiz bir gün olacağını da işaret etmekte 4 Ocak gününün. 5 Ocak tarihine geldiğimizde ise ayın boğa burcunda ilerleyerek önce Merkür daha sonra Güneş ve daha sonrasında satürn ve pürütörle açı yapmak üzere harekete geçtiğini görüyoruz. Bu da özellikle hafta sonunun biraz daha pozitif enerjilerle ilerleyeceğini göstermekte. Özellikle parasal anlamda özgüven, öz değer, öz kaynaklarla alakalı alanlarda güzel şanslar ve fırsatlar elde edebileceğimizi göstermekte. E, tabii ki ayın hafta sonuna doğru. Boğa burcunda ilerlemesi özellikle önümüzdeki hafta etkileyecek olan Ay Venüs karesini oluşturacak. Ancak önümüzdeki hafta zaten bir ay tutulmasıyla karşılaşacağız. Dolayısıyla aslında bu hafta içerisinde Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasının enerjilerine de girmiş bulunmaktayız. Ayın yavaş yavaş boğa burcundan yengeç burcuna yaklaşmasıyla beraber bir sonraki hafta ay tutulmasının zorlayıcı enerjilerini ne yazık ki deneyimleyeceğiz. Ve zaten bu haftada etkileri hissediyor olacağız arkadaşlar. Evet haftanın başlangıcı oldukça güzel ve keyifli bir süreçken birkaç gün boyunca gerilimli enerjilerle yüzleşmek durumunda kalırız. E, ve arkasından e, hafta sonunda ise e, ayın e, oğlak burcundaki gezegenlerle gerçekleştirmiş olduğu güzel açılar e, biraz daha durumu toparlamamızı sağlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi belirtmiş olduğum günlere göre e, adımlarınızı atarsanız e, daha iyi. E, verimli olacaktır diye düşünüyorum ee, güzel bir hafta diliyorum sizlere bu arada 10 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulmasının etkilerini eğer izlemediyseniz kanalımdan mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim bu hafta aslında o haftaya bir hazırlık niteliğinde olacak ve aynı zamanda Ocak ayı burç yorumları videomda başlatmış olduğum çekilişi de 10 Ocak tarihi itibariyle sonlandıracağım belirtmiştim bu hatırlatmayı da yapmak istedim kanalıma abone olun Olabilirsiniz. E, olursanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgeci.com adresine e-posta gönderebilir veya instagram söyleci hesabımdan bana ulaşabilirler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.